Arkadaşlar elimizde olan şu anda birkaç sigortayı tanıtacağım. Şimdi bu evlerde, işyerlerinde, fabrikada kullanılan tekli V-Otomat yani Schneider marka tekli anahtarlı kesici de veya tekli anahtarlı sigorta da denilebilir. Bu C15 şey özür dilerim C10 Bu yine C10 Schneider marka monofaze kesici yani çiftli sigorta veya çiftli kesici diyebilirsiniz. Bunun amperleri çok düşük. Otomasyonda kullandığımız için bu amper. Yani şöyle diyelim şu tekli sigortamız Tekli anahtarlı sigorta. Bu çiftlik kesici denilebiliyor. Veya K-Otomat diyorlar. Bir herkes değişik değişik bir şey söylüyor. Şu trifaze sanayi tipi kesicimiz. Bu da 32 amper motorlarda kullanıyoruz genelde. Yani kısacası üçlü kesici. Yani bir, iki, üç. üçlü olduğu için trifaze faze kesici de denilebiliyor üçlü kesici üçlü kahve otomat üçlü sigorta. Herkes her elektrici farklı farklı terim kullanıyor. Herkesin yoğurt işi farklı yani. Şurada yine Tekli sigorta Tekli anahtarı sigorta Bu Siemens marka. Şuradaki amperiler kullanacak göze göre değişiyor Bu mesela bizim B10 Bu C10'dur 10 Farklı farklı Bu da Siemens'in C16 trifaze kesilisi üçlü kesici bir iki üç. üç tanesinin aynı anda olmasının sebebi genelde trifaze hatlarda yani sanayi tıplarında kullanılıyor bunu yani şunları 1 iki üç, yanına bir tane daha koyup tek tek kullanırsan fazları tek tek kesersek sigortanın bir tanesi attığında motorun yanma olasılığı çok yüksek olduğu için yandığı için o yüzden bunlar Afrika'da böyle bu şekilde birleştirilmiş durumda. Yani R fazı, S fazı, T fazı diye düşünebilirsiniz. Yani bu yüzden bunu böyle. Bu da faz ve netür girilerek faz ve netür çıkılarak kullanılan monofaze kesici. Yani daha fazla kafa karıştırma gerek olmadan Şöyle anlatayım. Genelde eski evlerde monofaze kesici kullanılıyor. Bunların 25 amperi 20, 25, 32 elektrik şoktan olan evlerde 40 ampere kadar gidiyor. Sadece faz ve net ucuna giriyoruz. Faz ve net ucunu çıkıyoruz. Evimizin güvenliğini sağlamak, enerjisi komple kesmek için. Bu da genelde trifaze yani 3 fazla çalışan dükkanlarda evlerde kullanılıyor. Faz, faz, faz. Yani R, S, T fazı girerek R, S, T fazı girerek çıkışları sağlanıyor. Yanına bilerek dörtlük kullanılmıyor. Ne tür arızalandığı zaman bu sefer 3 faza kalıyor. Daire içerisinde veya işte motorda arızalar sebep oluyor. O yüzden bu üç fazlığı bu aynı şekilde. Sadece amperleri farklı. 16 amper. Bunlar da lambalarda prizlerde veya monofaze motorlarda veya kumanda devlerinde veya bizim piyasa otomasyonunda kullandığımız düşük amperli sigortalar